Enflasyon nedir? Enflasyon hakkında konuşurken genelde fiyat enflasyonundan bahsederiz, onu kastederiz. Kısaca ürün ve hizmet fiyatlarının genel seviyelerindeki artış anlamına gelir. Sanırım neden bahsettiğimi anladınız. Her yıl fiyatlar gittikçe artıyor gibi görünse de aslında her şey pahalılaşmayabilir. Yine de özellikle sağlık, eğitim gibi hizmetlere baktığınızda fiyat artışını rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi size enteresan bir soru soracağım. Enflasyon nasıl ölçülür? İstatistik kurumunun yaptığı işlerden bir tanesi de enflasyonu hesaplamaktır. Tüketici fiyatları endeksi TÜFE, TÜFE ismini duymuşsunuzdur herhalde diye düşünüyorum. Duymadıysanız da önemli değil. TÜFE adı verilen bir ölçüt oluştururlar. Ve bunu çeşitli ürün ve hizmetlerden oluşan bir sepet hazırlayarak yaparlar. Aslında yaptıkları iş, ortalama bir tüketicinin hayatı boyunca ihtiyacı olabilecek ürünleri ve hizmetleri belirlemektir. Barınma ihtiyacı, yakıt, ev, evi ya da evleri için, doğal gaz ya da arabaları için benzin olabilir. Enerji ya da ulaşım ihtiyacı olabilir. Kısaca, içinde bir bireyin ihtiyacı olabilecek her şeyi barındıran hayali bir sepet hazırlamaya çalışırlar. Ve bu sepetin toplam fiyatının birinci yılda ne olduğuna bakarlar. Diyelim ki ilk yıl bu sepet 100 lira tuttu. Tabii ki gerçek tüfe sepetleri 100 lira tutmaz. Ama basit olsun diye böyle bir örnek yapalım. Sepetteki bir ürün ya da hizmetin fiyatı ve sepet toplamına göre yüzdesi ayrıca hesaplanır. Sonra bu sepetteki ürünleri değiştirmeden ilerleyen yıllarda fiyatları takip etmeye devam ederler. Şimdi bu sepet, bir önceki yıl kullanılan sepetle tıpa tıp atıp aynı. İkinci yılda bu sepet diyelim ki 102 lira tuttu. O zaman istatistik Kurumu, tüketici için hizmet fiyatlarının 2 lira kadar arttığını, yani fiyatların %2 yükseldiğini duyuracak. Bu ürün sepetini baz alırsak fiyatlar %2 oranında arttı. Bu tespiti de genelde haberlerde enflasyon %2 yükseldi ifadesiyle duyarız. Ama esas burada benim açıklığa kavuşturmak istediğim şey şu. Bahsettiğimiz bu popüler enflasyon tanımının yanı sıra bir de para arzı enflasyonu diye bir şey vardır. Eğer gereğinden fazla para basılırsa bu enflasyonu artıran bir etmen olabilir. Ama genellikle bahsi geçen enflasyon fiyatlardaki enflasyon oluyor. Bunu söylerken paranın miktarının artışından değil de fiyatların artışından bahsediyorlar. Dışarıdan bakınca hesaplaması kolaymış gibi görünüyor ama pek de öyle değil. Çünkü mesela televizyon gibi bir teknolojik ürüne bakıyorsanız işler biraz daha zorlaşabilir. Yeni teknolojiler çıktıkça bir önceki yıl sepete eklediğimiz ürün ucuzlayacak. O yüzden aynı ürüne mi bakmalı yoksa her yıl benzer ya da ortalama yeni bir ürün üzerinden mi gidilmeli? Şimdi, her yıl ucuzlayan aynı özelliklere sahip bir bilgisayarın fiyatına bakamazsınız, değil mi? Yani, onun yerine piyasadaki ortalama özelliklere sahip bir bilgisayar belirlenip, onun fiyatındaki farklılıklar takip edilmeli mi acaba? Eğer ortalama ürünleri takip ederseniz, her yıl tamamen farklı bir ürüne bakıyor olursunuz. Bu gibi sorular, işte enflasyon hesaplamasında karşılaşılan sorulardan, sorunlardan sadece birkaçı. Değişik zaman aralıklarında o günün durumuna göre sepette bulunan ürün ya da hizmetlere daha az ya da daha fazla ağırlık verilmesi veya günün şartlarını karşılayan farklı ürünlerle değiştirilmesi yüzünden birçok tartışma çıkabiliyor. Yine de neticede bu videonun ve anlattığım uygulamanın satın alma gücümüzün her yıl nasıl değiştiği konusunda bizlere iyi fikir verebilecek bir tablo çizdiğini ümid ediyorum.